Fatih Başkan'la beraberiz evet. başkan olduğunuzda başkanım demeye ağzım alışamadıydı şimdi başkanlıkta bıraktığınız ama başkanım demekten çıkamıyorum evet. ama çok da keyifli sizi maçta görmek. Ya, muhakkak tabii ki biz Ankara güçlüyüz geleceğiz buralarda olmak zorundayız. Şimdi şu ııı e, tezahüratları duyuyorum tüylerim diken diken oldu. Biz yaşayamadık bunu maalesef kısmet olmadı. Ama inşallah Faruk abiye ve yönetimine kısmet olur. Ben kongre günü de söylemiştim. Ondan önce de söylemiştim. Bu takım bizim. Biz Ankara güçlüyüz. Kulübümüze sahip çıkmamız lazım. Gerçekten gayet iyi niyetlerle burada mücadele eden bir yönetim kurulu var. Taraftarlarımız transferleri eleştiriyor olabilir. İnşallah ee, inşallah iyi olur. Yapanlar da iyi olsun diye yapıyorlar. İnşallah iyi olur. Ee, takım birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek inşallah bu sene hak ettiği yere çıkar. Peki kere. sen nasıl görüyorsun başkanı takımı? Yani kadroyu çizdiğin zaman şuralarda eksik var. Şöyle çok zor bir lig var çünkü. Yani birincilik bu sene her zaman olduğundan daha da zor. Şimdi şöyle ee, bazı futbolcuların gidişi konusunda Faruk Başkan'a aradım eee konuşmalarımız sırasında bazı kulüp başkanları beni aradılar. Gaziantep kulüp başkanı aradı beni, eski Büyük Ekşi aradı. Eee Börmen için Sepil başkan işte Atakan için aradı. Ben Faruk abi o sırada görüşlerimi söyledim ama şimdi bende kalsın. Sonu iyi olsun inşallah. Sonu iyi olacak hissediyoruz. Hayırlı olsun. Olabilir. Olabilir. Yani bu futbol inşallah olur. Göreceğiz. Ben çok da tanımıyorum futbolcular. Hasan Hüseyin'i mesela hemen dedim alınması lazım. Biz geçen sene istemişti Hasan Hüseyin'i. Ee, Sedat'ı arattırdım. Gece kendisine hemen Alanya Spor'a, Kayseri Spor'dan ayrıldığında söz vermiş. Bunu duyduk. Mesela alındığına çok mutlu oldum. Ya mesela ben de bugün transferler ee, açıklanırken. Hatı hatı şey, göğünce, düğünce, onun ismine çok gelmişti devre mesela. Aynen. Çok gündeme de gelmişti. Inşallah iyi olur ya. Inşallah takım çıkar süper Ligi. Destek olacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok.